Nova Bangar boyce, Boyce Boije, Boije napon. Evet. Tram mi? Değil. Standard Turkish. Wasser. Sip Turkish. Nova Bangar iyi değil So yeah, geçelim Evet. Kıbrıs Türkçesi. Kıbrıs. Kıbrıs. Kıbrıs. Kocaman. Kocaman. Kocaman. kardeş. kardeş. Makarna. Bolii. Margarina. Oh margarina margarina ya ya. Biz bize öğretilir. şeyi kapatalım. Tavuklu makarnayı sever. Şey with chicken. Bouillon. Margarina Magarina buliy Bugün Boy Boy. Boy. Bugün makarna yemek ister misin? edeceğim. Boy magarina yemek Emini Boy boy yemek ister misin? Yes. İsterim magarina bugün. Oha! Okay. Okay. İsterim magarina. Left left. Bu gece. Boyce. Evet bunu biliyorum. Sen nereden biliyorsun bunları ya? Şey Cemre video YouTube videoye check miştin? Oh Evet. Beni İyi. Yo, yo, seni çağırdık gelme. <gülüyor> yalan söyle be. Doğru. Ya? Ya. Evet. Evet. evet. Ya. Ya. Evet. Oh, okay. Buraya oturabilir miyim? Ah buraya oturayım. Buraya oturabilirim. Oh Ceren. Hmm. Ceren Gerçekten. Evet. Evet, evet, evet evet, evet. Ya blowing, baskets, evet, ya Aman şey ya Rabbim. Gel vole. Ne? Ya volem. Aman ya Rabbim. Gel vole. Gel. İçin. Ne içsin? Kahve içsin? Kahve. Kahvemi sade severim. Kahvemi sade severim. Ne istiyorsun? Ne istersen. Yok, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napan oraçta. Oraçta. Napan oraçta. Ceren böyle konuşuyor gerçekten. İyi misin, değilsin? değil mi? İyi misin? Tamam mısın? Oh. Kebap seviyor musun? Kebap seven? Seven. gibi. Nerede yaşıyorum. Gaztepe'de kalırım. Kaldığım han Bulamıyorum. Bulamıyorum. Oha. Bulamıyorum. Kola. <Gülüyor> Gazoz. Bubble up. Anka. <Gülüyor> bubble up, bubble up. actually use some English words too. gaz ya. Dalga mı geçiyorsun? Oturmak ister misin? <Gülüyor> Oturmak. Bizden oturasın. Oturasın. Çalışıyor musun? İşler <Gülüyor> mi? As kalsın bana araba çarpıyordu. As kalsın araba basıyordu beni. Basıyordu beni. Press me. Bugün geleceksin değil mi? Bugün değil mi? geliyor değil. Geliyor. İyi günler. Ben Funda. Funda işte. İyi günler. Fundadır. Funda de. Sana yemek hazırlayayım mı? Yemek kongramısın? Oh ha! Bahçe kapısını ört de gel, ört de gel. Kornalıyorsun, duymuyor musun? Ma ama duymam beni. Duymam beni. Bilmiyoruz. bilmek. Ne yapıyorsun kızım, geliyor musun? Neden kızım, gelirdin? Kızım. Acıktın mı? Acıktın. Yuh, daha uyuyor <Gülüyor> musun? Ma, daha uyun Ne oldu kardeşim? Ne oldu Becan? Becan? Aptal Gamasa Gamasa, yazıyorum bunu Gamasa ya Tam bir gamasasın Minicik Pucacık Tavuk Bule Bisiklet Evet, bisiklet Salyangol Garavolli Kanka. Gomma. Evet, duydun. Evet, evet, duydun, bunu da duydun. Boru. Boru. Tokat. basbalya Cocat. Pasballa. Pasballa. ya. yerisin. Pasballa yemek isteyim. İsteyeyim. Çok dedi çünkü küçükler annemizden geliyor da bas Geliyor, ya ya. Ne? Guli. Guli. Ah guli guli. Kayınvalide. O ne? Kayınvalide. bunu da bilmiyordum. Kayınvalide. Mumla. Ha kayınvalide. Kayınfeder, Gai Nata, Çörek otu, Gai şey gibi Japonya, Japonya, Çörek otu, İskemle, İskemle, Bisküvi, Torun, mi? Kuzen, Okay English, dialogue. Nasılsın Yeşim? Bugün gün nasıl geçti? İyim be Fundalı, nasıl na? Uyandık, hâle geldik, buraya Aa, ben çok yoruldum ya, işten çıktım, çok aşırı yorgunum. Nasıl gelin buraya? Otobüsten yoksa arabayla? Otobüsle geldim ama akbilim bitmişti. Sonra akbilikle meydan. Tamam, o Kibrisli arkadaşın anla, çok anlıyor galiba. Evet. Aa. Aslında <coughs> bu. Ne bu ne? Türkler Kibrisler birbirleri çok iyi anlıyorlar ama belki yani tabii aks bu aksanla konuşamıyorlar ama çok iyi anlıyorlar sadece biz hiç anlamıyoruz mesela Kıbrıslılar nasıl yaptın da geldin işte hiçbir takside beni almadı ne yapayım hiç taksiler çok kötü yer aman bırak be yeni almasınlar hiç şey duymadım gerçekten almasınlar eşek eşektepsin onlar wow aman be İstanbul'da bütün taksiler öyle işte. Kıbrıs da öyle mi peki? Yok be gülüm nerede öyle olsun. Kıbrıstaki bizim taksi lerimiz son modeli Mercedes'tirler ve başka ulaşım aracı da yoktur. Ya yani... araban olacak ya taksiye bineceksin. Kıbrıs da hava nasıl bu arada? Ben çok merak ediyorum orayı. Ama fundalamıç sorma yazsın. Çünkü Kavırsta sürekli sıcak alırım ben. Çünkü hava çok sıcaktır. Hıh. Oke bu normal Türkiye gibi. böyle üstünde 10 derece de fazla hisseder ve kendimi zor atarım denize. Kaç derece yazın? Şey gibi şarkı soyuluyor gibi ya bazen. Ela Ağustos ayında. Yani 40 derece derler ama biz 60 derece hissederiz. <gülüyor> 60 derece hissediyorsunuz. Hani yani şöyle söyleyeyim sana, mesela diyelim ki bir an markete gitmek isten ve üzerindeki badiciğin izi çıkar buralardan. Ayirdirken izi konuşuyorsun ya. Ooo. Yemekleri nasıl? Rum yemeklerine benziyor mu yoksa Türk yemekleri gibi mi? Daha çok Akdeniz yemekleri gibidir. Fazlasıyla sebze üzerinedir. Mesela molehia en çok sevilen molehia. Anam yaptım molehia. Forgotten. I remember. Mesela sebze üzerinedir. Mesela en hmm. çok sevilen sebze yemeğimizdir. Ona benzeyen bir yemekte burada ıspanak yemeğidir. <gülüyor> evet ama biz onu böyle kemik etiyle Aynı zamanda bize tavuk yemekleri sevilir. Tavuk dedin, yakalandın. Bol bol demen lazım. Bol demen lazım. Aynı zamanda bize tavuk yemekleri çok sevilir çünkü tavuklar çok yani lezzetlidir. bazen tavuk evet, Mesela çok meşhur bir yemeğimiz vardır, Magarena böreği. Magarena böreği. Tavukla birlikte yapılan bir yemektir. Peki Kıbrıs İstanbul'dan daha pahalı mı gene olarak? Yani moral suyu zaten ya. Lifestyle gibi şeyler pahalı. Ah. Sana şöyle söyleyeyim. Bir tek alkol ucuzdur. Tüp ucuzdur. Alkol ucuzdur. Şey. Şimdi şey, ucuz, ucuz. Ne? şimdi dedim daha gaz. Gas is cheaper than in Turkey. I mean, You would know better. Evet, 250. biraz 250. Şeker çok ucuz. Evet abi. Çalmıyoruz da ama ve çay ucuzdur Buradaki her şey çok pahalıdır. Özellikle de tekstil firmaları yani butikler çok pahalıdır. Buradaki gibi değildir. Evet lazım. Ve belli dönemlerde İstanbul'a gelirler ve bavulları doldururlar. Doldururlar yani İstanbul'a gelirler ve bavulları doldururlar, doldururlar, gaşalarla kıyafetleri götürürler kapıda. Anladım. Gatcha, gatcha, Ama kıyafetler evet. pahalı yani biraz çok pahalı. Yemekler dışarıda mesela restoran içinde evet, ne kadar ödüyorsun? Yani ah, restoranlarımız aslında restoranlara göre ve iyidir çünkü İstanbul'a geldim ve İstanbul'da bir menü getirirler elime verirler. Bu ne çıktı? Bir yemek vardı önceden. Buay izlemeye konuşuyor yoksa anlamak. Zor bana geliyor, bilmiyorum. Bunda bu, bu, acik, Ama da değil, gayet büyük e, menüler Büyü? vardır ve çok doyurucudur Onun için fiyat-performansı super. Peki Kıbrıs'a gelmeyi, orada yaşamayı öneriyor musun? Kesinlikle öneririm. Bir kere özellikle yaz sezonunda. Evet. Güzel, İnsanlara çok güvenli, güvenli bir ortam. Mesela Kıbrıs'ta. Satamayacağınız tek bir ürün şey vardır. O da herhalde alarm sistemi. Çünkü hiç olmaz. çok güzel, çok güzel. İnsanlar yardım etmeyi seviyor yani. Evet çünkü herkesi birbirine tanıyor. Çok küçük bir. Aynen, aynen, aynen biz özellikle masalıyı ve masal herkes birbirine hitap eder. Daha doğrusu bizde. Aa, demiştim, yani söyledim. Ne? Çok lakap vardır. İnsanlar birbirlerini lakaplarıyla tanırlar. Peki Kıbrıs'ta insanlar hangi dilleri konuşuyorlar gene olarak? Kıbrıs Türkçesi ve İngilizcesi ve Rumca. Rumca da Gerçekten çok güzelmiş. Peki Kıbrıs'ta nasıl eğleniyorsunuz? Neler var? Ne yapıyorsunuz? bunu anlatamam. Kesinlikle görmen gerekiyor. Çünkü bizim kulüplerimiz çok ama çok eğlidir. Üst segment kulüplerde. Yani girne, nene, girne dediniz. Kıbrıs'da mı? Girne. Yani direkt sürüyor abi. Ya girne Mausalle fışlama. Ay şey yap. Lefkosia. Lefkosia gibi. Gerçekten Sareje Tekno diyor. Tekno Berlin. Ve yeni yani. Um like 2 months ago. Bro bro it's. O sen. Sakin. Yani Sareje Tekno var. Gerçekten. Tekno pods. All of them. bir tane var. Ve yeni. Berlin, yani. Only um, one club. I swear for even, only thick club. Yeah, be for bir, yeah, bir gün, yani, um, after, şis, um, miydi? Yeah. Jumatesi. Gitik, left gidelim diye. Berlin, ek gitir ama girmek vermediler yeah. Sonra B H daha gittik Techno. Techno. Yemin yeah, ederim. Ve yüzelli diyorlar girmek için. Hani? Hani, yani Lisevi evet, ve evet. Left evet. kucha, they had to drive us down. Ve sonra da ki, çiç, çiç, çiç, çiç vibes Bitti. Ve terak, niçin beni interrestiyo, klo. mümkün değildir ve sonra Evet, ama var Belki siz o kadar şey yapmanız ama bence vardır. O çok güzelmiş. Peki konserlere gidiyor mu? Her ama yaz. Ve yaz şarkıcılar var mı Türkiye'dekinden farklı olarak? Tabii ki bizim de kapsamında bir pop starımız var. Aynı Türkiye'de Tarkan neyse bizde de o Çok güzel. Ne şarkılar yapıyor? Pop mu, slow Pop Slow. Anladım, çok güzel. Peki Kıbrıs Türkçe ile mi yapıyor? Türkiye Türkçe ile mi yapıyor? Aslında bizim Kıbrıs şarkıcılar ah, var. Sokak Clara, bir durum Konuşurken Kıbrıs Türkçe ile konuşurlar ama şarkı söylerken İstanbul Türkçe ile şarkı söylerler. Bir durum vardı bizde. İstanbul Türkçe yazarak ama onu okurken Kıbrıs Türkçesiyle okurum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok çok iyi bir video. Videoyu izlediğiniz için çok merzi. Evet. Umarım hepiniz Me çok memnun mersi. kalmışsınızdır Merzi de çok kullanıyorlar. Ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bye. bye. Aa, oh, oh, oh. Çok tatlı bir videoydu. Ya, gerçekten evet, çok, çok, çok ve eğlenceliydi. Iyi. Evet. Neyse bu um, videodan çıkıyoruz ve bir dakika size veda konuşana kadar. <gülüyor> bye. Bye.